Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin ihraç etmiş olduğu bir tahvili satın aldığınızda aslında ABD, federal hükümetine borç vermiş olursunuz. Burada bir bono örneği çizdim. Bu, Amerikan hazinesinin ihraç etmiş olduğu bir bono olsun. Bononun üzerinde şu yazıyor. Amerikan hazinesi olarak bir sene sonra bu bononun sahibine 1000 dolar ödeyeceğiz. Diyelim ki hazine bu bonoyu şimdi ihraç ediyor. Hazine bu bonoyu ihraç ediyor ve siz de diyelim ki 950 dolar ödeyerek satın aldınız. Parayı ödediniz, karşılığında da bu bonoyu aldınız. Bonoyu elinizde tuttunuz ve aradan bir yıl geçti. Şimdi ne olacak? Ne olacağı zaten elinizdeki bononun üzerinde en başta yazılı. Bu bonoyu elinde tutan kişiye 1000 dolar ödeme yapılacak. Yani Amerikan hazinesi size 1000 dolar ödeyecek. Nakit akışını hatırlayalım. Şimdi siz onlara 950 dolar borç verdiniz. Onlar da bir yıl sonra size 1000 dolar geri ödeyecekler. Ve şimdi ne kadar faiz kazanacağınıza bakacak olursak, hesap makinemizi elimize alalım. 1000 bölü 950. Eşittir 1.053, yani verdiğiniz paranın %105,3'ü kadar geri alıyorsunuz. Yani bir yılda kazanmış olduğunuz faiz oranı 5,3, bir yıllık getiriniz bu. Bir yılın sonunda ana paranızı ve ayrıca bu %5,3 faizi alıyorsunuz. Birçok yatırımcı şimdi bu getirinin görece olarak yüksek olduğunu fark etti ve bu bonalardan satın almak istiyorlar diye düşünelim. Tahmin edeceğiniz gibi, birden bu bonodan satın almak isteyen yatırımcıların sayısı yükseliyor. Bu bonodan satın almak isteyen yatırımcıların sayısı hızla artınca, bononun fiyatı da yükselmiş olsun, diyelim ki bononun fiyatı da 980 dolara yükseldi. Bu durumda, bu bonoyu satın almak için 980 dolar ödemiş olan yatırımcıların getirisi, bakalım ne olacak? Tekrar hesap makinemizi çıkaralım. Şimdi 980 dolar ödediniz ve 1 yıl sonra 1000 dolar geri alacaksınız. Yani paranızın %102'sini geri alacaksınız. Demek ki 1 yıllık getiriniz %2 olacak. Bu bono için başta ödediğiniz fiyat 950 dolarken yıllık getiriniz %5,3'tü. Ödediğiniz fiyat 980 dolar olursa yıllık getiri de %2'ye düşüyor. Şimdi burada bir noktanın altını iyice çizmek gerek. Vade sonunda hazinenin ödeyeceği tutar sabit. Hazine bu bonoyu ihraç ederken ne demişti, bononun sahibine bir yıl sonra 1000 dolar ödeyeceğim dedi. Dikkat edin, eğer bu bonoyu satın almak için bugün ödediğiniz fiyat yükselirse elde edeceğiniz getiri azalıyor. Siz hangi fiyattan almış olursanız olun, hazinenin vade sonunda ödeyeceği tutar sabit. Hazine 1000 dolar ödeyeceğim demişti. Satın almak için 980 dolar öderseniz, getiriniz yüzde 2. Eğer 950 dolar öderseniz, getiriniz yüzde 5,3. Hazine bonus fiyatları yükseldi dendiğinde olan bu. Fiyat yükseldiğinde getiri düşüyor. Unutmayın, fiyatla getiri ters orantılı. Yani eğer hazine ihraç ettiği borçlanma araçları için talep artıyorsa, fiyatlar da artıyor, dolayısıyla getiriler düşüyor. Yatırımcıların getirileri azalıyor. Bir başka deyişle, hazinenin borçlanma maliyeti düşüyor. Bir sonraki videomuzda fiyatlardaki yükselme veya düşmenin değişik vadelere sahip tahvillerin getirilerini nasıl etkilediği üzerinde duracağız. Hoşçakalın.